Herkese merhaba. Şimdi sevgili Barış'ı bekliyorum. Geldi. Bu arada beni tanımayanlar için ben uzman psikolog müjde pek saygılı Gezer. Üç psikolog müçahnenin kurucularından biriyim. Barış geldi. Barış hoş geldin. Hoş bulduk, Askerlik arkadaşımız söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İyiyim valla. Biz kısaca açıklayalım. Barış benim çok eski bir dostum. Ee, ben de eski psikolog olarak çalışırken o da askerlik görevini yapmıştı. Ee, o zamandan beri dostuz, arkadaşız. Buradan da e, bizim eski çalışma arkadaşlarımıza selam. Eğer aramızda varsa onlar da bize ses etsin, el sallasın. Pek çok arkadaşımız vardı çünkü birlikte çalıştığımız. Seni birazcık ben bulanık görüyorum. Değil Herkes bekliyorum. seni öyle mi görüyor bilmiyorum. Biraz bulanık sesin çok iyi geliyor mu görüntüüm evet. birazcık bulanık diğerleri de öyle mi görüyor bilmiyorum. Sonra düzeliyorsunuz. Düzeliyor mu? Bir arkadaşlara tamam. soralım. Siz Arkadaşlar nasıl adam, görüyorsunuz yani, Barışı? Yani. Güzel. Görüntüde yani. bir olay yok ses kesildi sıkıntı. <gülüyor> ah çok pardon. <gülüyor> nasıl Amerika için? Evet, evet evet. Amerika kötü. Yani korona açısından soruyorsam kötü. Biz biliyorsun birinci sırayı <gülüyor> aldık. Michigan'dayın mı? Ben Michigan'dayım. Hmm. Bizim eyalet de böyle ilk üçte. Çok iyi gitmiyor. Hmm. Sayılar her gün artıyor. Ama ben kendi ruh sağlığım için sayılara çok bakmayanlardanım açıkçası. O Niye bana hissettirmiyor. O yüzden de ya. biliyoruz ki sayılar <gülüyor> artıyor. Durum kötü. Evdeyiz. Türkiye'den çok farklı değil aslında durumumuz bizim. Sadece burada 65 ve 20 yaş altına bir yasak yok yani. hani Çıkabiliyorsun ama sadece gezebiliyorsun dolaşabiliyorsun markete gidebiliyorsun. Onun haricinde herkes evlerinde çalışıyor. Bulanık görüntü Barış Hocam. Seste sorun yok. Bir saniye. Bir şey ayarlamaya çalışayım. Acaba 3G'den balansım daha mı iyi olur? İnşallah. Bir denesene Barış. Hemen deniyorum bir saniye. Barış görünüyor. Tamam. Evet Barış'ın pikseli düşük. Şu an nasıl acaba? Şimdi daha iyi. Şimdi biraz daha, daha, daha iyi, iyi ama mi? hala o piksel durumu var yani ama daha iyi. Çok daha iyi görüyorum ben seni. Tamam Ben 3x'den bağlıyorum o zaman. Daha iyi. Tamam, daha tamam. iyisin. Peki Barış, ben seni çok iyi tanıyorum ee, ama e, belki izleyenler, dinleyenler e, seni çok iyi tanımıyor olabilir. Sen biraz kendinden bahset. Tabii ki. Ee, şey, e, Boğaz Sünat'ten mezun oldum. 2005 yılında. E, yani yaklaşık 16-17 yıldır özel okullarda rehberlik direktörlüğü, genel bir amcalığı gibi bulundum. Yani kariyerim iki şeyi çok şekillendirdi. Bir Amerika'da ben de senin gibi John Hopkins Üniversitesi'nde bulundum. Orada üstüne zekalı çocuklarla çalışma şansı yakaladım. Çok önemli bir şansdı benim açımdan. Burada hı hı. zeka ve öğrenme kavramıyla aslında iki şey, e, gelmiş oldum. E, bir de 2013 yılında Amos Schools e, Duygusal Zeka Okulları kurduk. Avrupa Birliği Projesi'nde Türkiye'de. E, orada aslında kariyerim biraz daha şekillendi. Burada e, yani hem duygu Bular e, hem şey hı hı. şunu e, öğrenme zaten bugün de bunlardan hı hı. E, şey e, bol bol bahsediyor olacağım <gülüyor> sizlere. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki hani konumuz geri biraz e, bu işte çevrim içi öğrenme, online eğitim e, bu koronavirüs belirtileri artık e, bu sürece geçildi e, ve temel hı. amaç çocukların eğitim sürecinde geri kalmaması diye düşünüyorum. Evet. Amerika'daki uygulamalarla Türkiye'deki uygulamalar çok farklı bu anlamda. Ee, ben Türkiye'yi bu noktada daha e, ileri görüyorum açıkçası. Daha fazla e, girişimde bulunduğu diye değerlendiriyorum. Ee, sen ne düşünüyorsun bu online eğitimle ilgili? Yani tabii ben biraz daha kendi okulumu üzerinden takip edebiliyorum ama hı hı. iki hafta öncelik sürece göre şu an çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ee, bizim metod baksiyeler sistemimiz var, yaklaşık 25 buçuk üç yıldır olan bir sistem, ee, yaklaşık bayağı 55-60 yıl yazılımcının oluşturduğu bir sistem. Ee, buradan çocuklarımızı online sınavda yapabiliyoruz. Onun haricinde farklı platformlarla aslında e, hocalarımız her sabah saat 9:30'da işte e, belli bir saate kadar 14.30'a 14 kadar öğrencilerimize bir bir, bir araya geliyorlar. Böyle nasıl sınıfta ders işliyorlarsa, Hı. şu an burada işliyorlar. Açıkçası çok eksiğini görmedik. Hatta şöyle tepkiler alıyoruz. Hocam okulda dikkatimiz çok dağılıyordu ama şu an <gülüyor> dağılmıyor diye Çok da mücize. Bugün ben saat 3 gibi Coca-Cola ve Habitat ile toplantı yaptım. Hı hı. Şey çok enteresan. Hani sosyal sorumluluk projesini bile online olarak yapabileceğimizi aslında hı hı. keşfetmiş oldum. Onlarla birlikte işte Popokolan'ın bir projesi var. Kız kardeşim projesi Türkiye'deki. E, hani e, kadın kadın girişimcilerin e, pa, e, çoğalmasını istiyorlar. Bununla ilgili bir proje var. Hani şey şaşırtıcı gerçekten. Hani e, dijital becerilerimiz bu süreçte e, çok arttı. Kendi adıma konuşuyorum açıkçası. Bu çaplı süreçte hiç kullanmadığım platformları kullanmayı öğrendim. Hı. Hep şey söylüyorum. Beşiktaş'ta yaptığım toplantıların aynısını aslında burada da yapabiliyorum artık. E, bir Sen şey. Sen şu anda tabii. Evet kriz döneminde aslında Hı -hı. E, hani e, yani hep şey söylemeye çalışıyorum yani, e, yani insanlar çok yoğun çalışıyorlar. Üç ay önce gün, e, bugün e, bize bir deseydi ki işte e, bir hafta bir ay işte neyse bir buçuk ay evinde kalacaksın böyle bir şey ister misin deseydi. Aslında herkes e, bunu atlardı yani çok sevinirdi. E, çok isterdi. Aslında şu an hani e, elimizde böyle bir fırsat var. E, yani kendimizi geliştirmek adına. Ve şeyi söylemem lazım aslında, insanı en çok geliştiren, yani insan türünün en önemli özelliklerinden bir tanesi bence sınırlarını aşmak. Evet. Yani insan türü evet. Adaptasyon becerisi herhalde. Aynen öyle. Yani sınırımızı aşmaya çalışmasaydık eğer, hani insan medeniyeti bu kadar gelişmiş olamayacaktı diye düşünüyorum. Bence insanın en önemli özelliklerinden bir tanesi sınırlarını zorlamak. Aslında bir kriz aşamasındayız şu an ve bilindiğimiz bir şey var ki konfor alanında kimse gelişmiyor. Ve bu kriz aşamasında kendi sınırlarınızı zorlayarak aslında bu süreci çok daha pozitif hale getirebildiğini e, getirebileceğini düşünüyorum ben kendime. Ya bu üç haftadır okuduğum kitab herhalde bir yıldır okumuyordum. Evet. E, bu evet. üç haftadır e, yazdığım kadar bir zaman e, için yazmıyordum. Bu üç haftadır ulaştığım insan kadar kimseye ulaşamıyordum. Hani evet. e, o yüzden hani aileler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, öğretmenler için bu e, iki aylık süreç. E, karantina süreci, sosyalizasyon süreci ne dersek adına e, aslında fırsata çevirecek bir süreç olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, ve hani e, ne, liberal aile yapısında hep şu vardı sabah anne baba işe gider çünkü o, e, çocuk okula gider tamam mı sonra geri gelir orada istenen tek şey çocuk aman sıkıntı çıkar mısın? E, ve hani e, tırnak içinde biz biraz da okullara bakıcı gözüyle bakıyorduk ama bu süreçte e, bu rutini kırmak için elimizde onlarca şans var diye düşünüyorum. Hı hı. Çocuklarla değer üretmek Kaliteli vakit geçirmek, onları geliştirmek, onların sınırlarını zorlamak, onları daha iyi tanımak, onların bizi daha iyi tanımasını sağlayacak onlarca aslında elimizde argüman var. O yüzden de hani ben her zaman proaktif olunması gerektiğini düşünüyorum. Evet kötü dışarıda acı var, i̇şte her gün haberler geliyor ve üzülüyoruz gerçekten ama evde de aslında bir daha belki elimize çok fazla gelmeyecek kendimizi geliştirme adına, aile bağlarımızı geliştirme adına çok önemli bir söz olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani bu pozitif bir e şey yapılabilir diye düşünüyorum. E, yani insanlara e, döndürülebilir diye düşünüyorum açıkçası böyle. Evet yani ailelerin çok fazla kaygısı var e, bu dönemde. E, Hı -hı. Ama aynı zamanda pozitif bir taraftan bakarsak da aile ilişkileri güçlendirecek. İşte belki de çalışan anne babası evet. olan çocuklar, işte bakıcısı olan çocuklar için artık anne baba evde daha ulaşılabilir. E, o anlamda gerçekten geliştirici bir yönü var. Aynı zamanda Hı -hı. hani belki bu online eğitime işte adapte olamayacaklarını düşünüyoruz ya da işte sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyoruz ama onlar için de hani bu travma sonrası büyümeleriz ya biz hani krizlerde hani ardından yani bir sıkıntının aslında geliştirici ve büyüten bir tarafı var. Bizim çocuklarımız için de böyle aslında. Onlar da bunu hatırlayacaklar ve belki bu süreçten bir şeyler öğrenecekler. ama bunun yanı sıra anne babalar şu açıdan çok kaygılılar. Yani hani işte o Belki çocuk oturmak istemiyor, i̇şte bu bir çatışma haline dönüşebiliyor. Hani Bunu uyum sağlayan çocuklar olabilir. Çünkü her çocuk birbirinden farklı. Bazıları işte öğretmenim işte gelmiş, işte ben bunu yapmak zorundayım görev bilinci çok yüksek olabilir. Ama bazı çocuklar için zaten okulda da belki uyum sorunu yaşayan ya da ödev yapmak istemeyen çocuklar için bu daha zorlayıcı olabilir. Ve burada bazı ebeveynler öğretmenlik görevine soyunup e, çocuğu oraya tutmak ya da ödevlerini yapmak, yaptırmak için daha fazla efor sarf ediyor aslında. Hı hı. E, sen bu konuda ne düşünüyorsun? E, i̇lk olarak şunu söylüyorum. Anne babaların altında belli meslekler vardır değil mi? Anne baba aşçı aynı zamanda. Temizlikçi, hı. şoför, bodyguard. Ama hep şunu söylüyorum ben. Anne babanın en önemli görevi öğretmenlik. Zaten hı. şunu biliyoruz ki sen bir uzman psikolog olarak zaten biliyorsun hani çocuğun en büyük öğretmeni okulda öğretmenleri değildir. Anne babasıdır. Bu bir. Hı hı. E, zaten hani bu e, yani bu olgunun temel görevlerinden bir tanesi, bu rolün temel görevlerinden bir tanesi öğretmenlik. O yüzden de e, şu anda öğretmenlik yapmaları gerekiyor gerçekten, doğru. Ama tabii bunu yaparken de annelik rolü altında sadece öğretmenlik yok. Arkadaşlık, değil mi? Psikologluk, terapislik, komedyenlik bunları da hatırlayarak yapmalı. Çünkü sadece e, hani e, şey diyoruz ya, e, annelik ve babalık rolüne, Birleşmiş Milletler gibi aslında içinde bir, bir sürü parça var. Ve o anlamda bir parça her yeri kaplarsa işte o zaman sıkıntılara neden olur. O yüzden tabii ki de e, işin doğalında zaten ayakmanlık yapmaları gerekiyor. İki şeyden bahsetmek istiyorum biraz aslında müjde bugün. Kaygıdan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Şimdi biz de tabii işimiz geriyiz. Sürekli birilerle bir arayız. Şimdi kaygı öyle bir duygu ki kaygı bizi hem ayakta tutuyor, yaşamamızı sağlıyor. Ama bir yandan da e, belli bir evdeye geçtiğinde bizim öğrenmemizin, aynı zamanda çocuklarımızın öğrenmesinin önüne geçen e, bir, aslında bir duygu değil mi? Hı hı. E, şimdi hani, Şeyi düşünmek lazım. E, kaygıya biz niye ihtiyaç diyoruz? Evet. insanlık yani 3 e, var ve biz eskiden aslanı gördüğümüzde kaygılanmamız çok normal. Çünkü ne oluyor? İşte e, hani arka beynimiz çalışıyor. Bir anda kalbimiz hızlı atmaya başlıyor. İşte, tüylerimizi oluyor, e, şey Terlemeye başlıyoruz falan. Buna ihtiyacımız var. Çünkü vücut alert durumuna geçiyor. Hı hı. Ama şu anki duruma geldiğimizde, daha modernist dönemdeki kaygıya baktığımızda şu an gerçekten e, belli veliler var ki sanki 3 haftadır peşinden kaplan koşuyormuş gibi 3 haftayı yaşayan veliler var. Hmm. İlk olarak bu kaygı duygusu ilk olarak onlar için çok zararlı. Peki, e, bir şey soracağım. O ebeveynin özellikleri evet. ne? Yani nasıl, hani ne yapıyorlar, e, ne tür tepkiler yan... veriyorlar? Belki e, izleyenlerden de vardır da böyle e, kaygılar yaşayanlar nasıl tepkiler veriyorlar? E, demin çok güzel bir şey söyledin. İnsanın en önemli özelliklerinden bir tanesi adaptasyon becerisi. Değil mi? Doğru. Aslında durum değişti ve bu durumu adapte olarak yaşanabiliyor bunu görüyoruz çünkü yapabilenler var bunu. ama hala bu durumu reddedip mesela şöyle talepler gelebiliyor Barış Bey işte çocuk 8'de başlasın ders öğretmenine saat 6'ya kadar ekran başında otursun. Şimdi bir yani. kere bu zaten çocuğun gözleri için zararlı bir şey bunu ben söylemiyorum göz doktorları söylüyor. İyi ki evet. e, çocuğumuz evde çok hareketli e, iletisi evet. geliyor bazen zaman zaman. Ben de şunu söylüyorum, eğer çocuk ev içinde hareket etmiyorsa, bütün gün oturup bilgisayar başında bir şeyler izliyorsa sadece ders çalışıyorsa, bence o çocuğun hani, e, psikolojik ve fizyolojik semptomlarında bir sıkıntı vardır. Bence doktora götürmesi gerekir. Evet, e zaten evet. insan türüne baktığımızda hareket etme üzerine kurulu bir türüz biz değil mi? Bundan önce avcılık döneminde yaşıyoruz. Ne bileyim işte e, yani av görüyoruz, gidip avlamaya çalışıyoruz. Hani ne zaman karnımızın doyacağı belli değil. O yüzden yani insanların hareket ediyor olması, çocukların hareket ediyor olması, bu ihtiyaç olması. yani. İhtiyaçları var çocuklara. Evet. bunun aslında normal yani, bir durum insanı, değil. Ama veriler anladığım kadarıyla bu hareket evet. etkisi taleplerini sanki bir anormallik gibi değerlendirip size böyle şikayet eden bir veli grubu var. Aynen öyle. Yani şeyi unutmamak Hı. lazım. E, sonuçta e, çocuklarımız normalde bizim e, yani evin dışında yaşıyorlardı. Yaşamların bir çoğun evin dışında Hı. geçiriyorlardı. E, şu an evin içinde oldukları için bu fizyolojik ihtiyaçları Yok anlamına gelmiyor bu. Aynı fizyolojik ihtiyaç evin içinde de var. E bundan dolayı çocukların evde biraz daha fazla hareket ediyor olması. E, çok normal ve bence çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. O Yok anlamda bunlarla ilgili çok fazla gelebini alıyoruz. E, dediğim gibi hani e, ailelerin biraz hani e, düşük seviyede kaygı yaşamalarını ben öneririm. Çünkü kaygı bulaşıcı. Onlardaki kaygı direkt Hı -hı. çocuklara geçiyor ve e, hani kaygı, dehşete dönüştüğünde bu öğrenmenin önündeki çok önemli bir engel haline geliyor diye düşünüyorum yani, yani kaygı, dehşete dönüştüğü evet. için. Evet, sen ebeveynine de öncelikle biraz sakin olmayı ve bu süreci birazcık yavaştan Aynen. almayı, çocuklarını izlemeyi, çocuklarından gelen tepkileri izlemeyi <Gülüyor> ve ihtiyaçlarının farkında olmayı tavsiye ediyorsun. Ee, peki hani tabii çocuğun hareket etme ihtiyacı var bence hani bir sürü de, biz de bir takım öneriler veriyoruz bunlar için ebeveynler de hani bunları e, kendileri de üretebilirler yani bu çocuğun hareket etme ihtiyacı varsa o sırada oturamıyorsa oraya e, belki de alan açmak gerekiyor onlar için e, hani zorlayıcı bir tutum e, çünkü çatışmaya sebep oluyor yani çocuğum otur hadi dersin var e, hadi bak yapmadın işte arkadaşını yapıyorsan yapmıyorsun gibi e, peki bu noktada ee, sanırım ebeveynlerde şöyle bir kaygı oluyor benim çocuğum bir şeyler mi kaçırıyor ee, diğer çocuklar işte oturup dersi dinlerken benimki dinlemiyor işte geride kalırsa gibi bir kaygı yaşıyor gerçekten böyle bir şey var mı sence yani çocuk bir dersi kaçırıyorsa oraya katılamıyorsa işte harekete ihtiyacı varsa gerçekten geride mi kalır bir çocuk şimdi ben şöyle düşünüyorum e, müjdeciğim bir kere e, mutlaka bu süreçte rutinler oluşturmalı. Buna katılıyorum. Hı hı, çocuğun sabah hı. derse giriyor olması, günlük bir planlı oluyor olması, e, çocuğun öz düzenleme dediğimiz yöntemle kendisinin günlük planlıyor olması, yaşıyor ve gün sonunda hı. değerlendiriyor olması bence çok önemli. Ama bu öz düzenlemenin içinde, bu planlamanın içinde mutlaka harekette konulmalıdır diye düşünüyorum. İkinci olarak da hani ders sırasında zaman zaman çocukların hani Ara ara ilgilerin dağılması, tıpkı sınıfta olduğu gibi e, online <gülüyor> eğitimde de zaman zaman dağılması ne bileyim e, yani çok normal şeyler bir de e, ben mesela şöyle düşünüyorum e, mesela biz işte EBA diye bir şey var televizyonda ve bütün dersler Hı -hı. aslında veriliyor orada ama bu neyi karşılamıyor hangi ihtiyacımızı karşılamıyor özellikle çalıştığımız çocuk ergen grubunun çok önemli bir sosyalleşme ihtiyacı var Hı -hı. E, bizim dersleri toplu yapıya olmamadan altındaki yatan en büyük mantık da bu. Çünkü hani yani ergenlere ve çocuklara baktığımızda motivasyon kanalları sadece verilen ders değil, onlar için de sosyalleşme, şey sosyalleşme ihtiyacı, bir arada oluyor olmaları, bir arkadaşının daha çok ders çalıştığını Hı. görüyor olmak. Yani yani bu anlamda elimizde kameralarla biz aslında ergenlik döneminde kendi arkadaşlarımıza bakıyoruz, ve onları kamera çekiyoruz ve onlardaki doğru ya da yanlış davranışlar bizim için hedef davranış haline geliyor. Bu anlamda da hani aslında yani Buradan online ders yapan öğretmenlere hep şunu öneriyoruz. Dersi işte 40 dakika işliyorsanız da 40 dakikasını bir şeyler anlatmayın. Çocukların bile konuşma ihtiyacını, kendinize konuşma ihtiyacını izin verin. Onların espri yapmasına izin verin. Çünkü hani bu süreçte biz de yaşıyoruz ya şu an. Yaşadığımız en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi sosyalleşme. Yoksa ben şu an İstanbul'daki yaptığım birçok işi şu an burada zaten yapabiliyorum. Ama ihtiyacım olan şey sosyalleşik insanlarla bir araya gelmek ki bunu da artık şöyle hani, de bu ihtiyacımızı karşıladır karşılayabiliyoruz. İşte onlarca e, işte dijital platformdan ben hiç yıllardır görüşmediğim arkadaşlarımla akşam balkona çıkıp sen geçsen de bile düşsen yani e, aynen yani aynen öyle bugün şey, için böyle. sürekli sigınmamız bir like etmekti ama bak ilk defa 10 yıl sonra e, bir aynen. konuyla ilgili sadece üretime geçtik ve bir ihtiyacımızı evet. karşıladık. Kesinlikle. E, yani, buna gelmeye çalışıyorum. Bu süreçte olabildiğince ben hani velilerin, öğrencinin proaktif olması gerektiğini düşünüyorum ve e, süreci bu şekilde yapılandırması gerekiyor ve rutini Şimdi... mutlaka anlıyorum. E, Şu yani özel okullar bunu yapıyor ama devlet okullarında da sanırım yani eğer bizi dinleyenler varsa evet, bu konuda e, yanılıyorsan Hı -hı. bir açıklama yapabilirler. E, bazı devlet okullarında Hı -hı. öğretmenlerin EBA dışında da bağlanıp. Çocuklarla böyle bir etkileşim e, Hı -hı. saati yaptığını biliyorum. Yani dinleyenlerden varsa evet bizim öğretmen yapıyor ya da yapmıyor derseniz bence yer yapmıyorlarsa da öğretmenlerden böyle bir talepte bulunabilirler. Yani yarım saatte olsa bir saatte olsa bütün sınıfın bağlanması, e, online platform Hı -hı. üzerinden, işte günlük hayatında neler yapıyor diye. Mesela Amerika'daki sistem çok farklı. E, burada e, altını çiziyorum. nasıl e, diyeyim? Eşit öyle olmasa da burası ama e, her çocuğun e, tabii buradaki devlet okullarından bahsediyorum her çocuğun e, ulaşma imkanı olmadığı için birebir e, online eğitim yok e, dolayısıyla öğretmenler sadece işte e-mail yoluyla e, haftalık bir program gönderiyor ee, ve haftada iki defa e, bağlanıyorlar işte bütün sınıf. işte Nasılsın, iyi misin, ne yaptın, tatilin nasıl geçti, hangi kitabı okudun, neyi özledin gibi bir takım sorular soruyorlar. Ee, biraz daha, e, daha az yapılandırılmış değil şekilde gidiyor şu andaki. Ve hani açıkçası ben zorlanıyor muyum? Evet zorlanıyorum. Çünkü o rutini bizim oluşturmamızı istiyorlar ve söyledikleri de günde 90 dakikayı geçmeyin. 90 dakika yeter bir çocuk için. Hani işte hangi şeyler varsa, konular varsa onun çalışması için. E, dolayısıyla hani benim yani eğer EBA üzerinden eğitim alıyorsa çocuğumuz belki öğretmeniyle birlikte iletişime geçip e, bu sosyal platformu oluşturmak çok önemli. Çünkü aynı zamanda sosyal becerilerin de gelişmesi gerekiyor senin dediğin gibi. Bir de arkadaşlarını özlüyorlar Kesin. değil mi? Hani evdeler, arkadaşlarını özlüyorlar, onları merak ediyorlar. Dışarı çıkıp oynayamıyorlar. Birlikte bir şey paylaşamıyorlar. Ee, bu noktada dediğin önemli. Peki bu rutini nasıl oluşturmalılar sence? Çünkü öz denetimden de bahsettim birazcık. Tabii. Ee, şimdi hani... Bir, rutin oluşturma aşamasında bence mutlaka normalde şöyle yapılıyor. Biz kendi eğitim hikayelerimizden yola çıkıyoruz. Hani bizim hmm. var ya zamanımızda reprenmanlar bizi çağırıp pazartesi günü matematik çalış, salı şunu çalış falan derler. Biz öz düzenleme kez, öz düzenleme. Önce öz düzenleme. hatırlarsın yani. Öz düzenleme bu değil. Öz düzenleme aslında çocuğun bugün yaşam becerilerini, günlük yapmak istediği planları, e, gerçekleştirmek istediği hobilerini, okumak istediği kitapları Hı. belli bir programa koyup, çocuğun gün içinde hedefleyip, bugün yaşayıp değerlendirmesine biz öz düzenleme diyoruz. Şimdi bunu yaptığımızda bir, çocuğun bağımlılıklardan tutulmasını sağlamış oluyoruz. Aslında çocuk kendi hayatını kendi idame ediyor. Çocuk daha iyi zaman yönetmeye başlıyor. Zaman yönetmeni planlamaya başlıyor. Daha özel işlerle oluyor çocuklar. Çünkü kendi hedefini koyduğu için çocuk kendine bakıyor ve kendi kendini değerlendiriyor. Değil mi? Ee, bu anlamda ben öz günlük rutin oluşturmayı buradaki bütün velilerimize, bütün çocuklarımıza e, öneriyorum. Ve burada mantığımız sabah planla, e, gün yaşa ve gün sona değerlendir. E, bu aslında bizim hani daha çok hani örgün eğitimde de gündeme almamız gereken öğretmenler öğretmemiz gereken öğrencilerimize iktisalleştirme düşünüyorum öz zannama becerisi. E, bununla alakalı da bir e, video önereceğim. Seda Sara çocuğumuz var. Paşa Şülmez'sinin ana bilim, e, bilim dalı şeyimiz e, öğretim üyesi. Onun bununla ilgili çektiği çok güzel bir video var. Uğur okullarının Twitter Hı -hı. sayfasında, Seda Sara sayfasında görebilirsiniz. Öz zannama konusunda. Onun linki, bayağı ha. bir videosu var. o zaten bana linkini yollarsın. Biz 300 tane de hikayesinde tamam, paylaşırız. Sen, sen, e. Aynen öyle. Ee, oh, oradan daha ailesi bilgi alırlar. Bu öz düzenleme gerçekten çok önemli bir şey. Özellikle bizim gibi böyle hmm. e, bizim gibi toplumlarda... E, dışsal denetimle harekete geçen değil mi kültürümüzde çünkü öyle var işte öğretmen bir şey söyler yaparsın anne babası bir şey söyler yaparsın yani çocuğun kendi karar alması hı. kendi hayatını düzenlemesi kendi planını yapması çok da sık gördüğünüz bir şey değil belki de şu anda hı hı. çok önemli bence bu dediğinin altını çizmek lazım öz düzenleme için çok büyük bir fırsat çünkü normalde bunu yapamıyor çocuk, değil mi? çünkü okula gidiyor değil okulda hay. belirli bir program var işte ne bileyim evde belli bir program var ama çocuğa fırsat vermek önemli. Mesela biz bunu yapmaya çalışıyoruz biraz. Ee, işte diyoruz ki, bak işte bunları yapman gerekiyor. Sen saat kaçta yapmak istersin bunu? İşte e, ondan sonra kaçta yemek yemek istersin? İşte ne bileyim? E, kaçta e, işte hobilerine neyse işte sahten oynamak istersin? Ya da ekran yapmak istersin, oyun oynamak istersin. Ama açıkçası şöyle bir şey var, hani bu nokta da önemli. Bunu yapınca işler her zaman yolunda gidiyor mu? Benim gözlemlediğim gitmiyor. Ee, tabii evet, benim evet. çocuğum e, şu anda 8 yaşında. ikinci e, sınıfta. E, tabii ki bu gelişecek bir beceri gibi bir bakmak lazım. Yani ebeveyn, aa bak işte Hayır. sen bunu böyle yaptın ama bak bugün de yap, yapamadın. İşte e, olmuyor gibi değil. Ne evet. kadarını yapıyorsa belki onunla ilgili bir geri bildirim vermek lazım. Yani evet sen bu, bu, bu kadar ee, Burada Hı -hı. öğretmenlerin ve ebeveynlerin en önemli görevi, ebeveynlerin görevi. Aslında takip ettiğini göstererek onları motive etmek. Yani Hı -hı. en temel şey bu öz düzenlemede. Ama şöyle düşünmek lazım. Hani benim çocuğum yapamaz diye başlarsak zaten yapamaz. Ama sen mesela Hı -hı. diyorsun ya yani %100 oluyor Hı -hı. mu? Evet olmuyor. Ama sen çocuğuna bir yaşam formatı sunmuş oluyorsun. E, baktığında. Hani Hı -hı. bu aslında sadece 8 yaş için değil. 18 yaşına geldiğinde de şu an verdiğim bir mesaj var. E, kendi planını kendin yapabilirsin. Hı -hı. Kendi yaptığını kendin değerlendirebilirsin Hı -hı. mesajı görüyorsun Müjde. E, bence zaten burası Hı -hı. çok kıymetli. Yoksa Hani yüzde yüz olarak zaten bizler de yapamıyoruz yetişkinler olarak değil mi? Bir günümüzü planlıyoruz, saat saat, e, Bizim eksiklerimiz oluyor. Tıpkı bizde olduğu gibi çocuklar da bunlar olacaktır. Ama önemli olan burada bizim gösterdiğimiz bakış diye düşünüyorum. Yani çocuğa gösterdiğimiz, öğrettiğimiz Hı -hı. bakış açısı. E, Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de müjde. E, bu süreçte işte velilerimle görüşüyorum, haberleşiyorum. Biraz e, özellikle anne, ço e, baba çocuk arasındaki bağımlılık ilişkileri biraz artmaya başladı. Buna dikkat etmemiz yettiğini düşünüyorum. Şimdi e, bağımlılık çok tehlikeli bir duygu bence. E, yani bugün anne babaya bağımlı olan çocuk ergenlik çağına geldiğinde arkadaşına bağımlı oluyor. İleride evde işine bağımlı oluyor. Bu bağlamda da e, bağımlılığın da çıktığı evde e, belli davranış örtüleri var. E, bağımlılık e, ne demek aslında? Başka bir süper egonun altında yaşamaya, e, mutluluk kalmaya biz bağımlılık diyoruz temelde. E, hani e, çocuğun evde ağlayarak bir şeyler yapıyor olması, kriz Hı. çıkartarak var oluyor olması... Ee, ...sürekli olarak hiçbir sorumluluğa katılmaması, hatta anne babayla aynı yatağı paylaşıyor olması, birlikte yatıyor olmaları... bunlara hep regresif duygularını, çocuklarını arttıracaktır. Sonuçta 3 e, ay sonra yaşam mamale döndüğünde, çocuklarımız okula gittiğinde... E, ...bu 3 ay geçmiş olacaktır ama bu bağımlılık dediğimiz duygu... E, ...dediğim gibi hani e, yani çocuğun önünde bir engel olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bu süreç olabiliyor ölçüde çocuklarımıza kendi sorunlarını, kendilerini çözmelerine izin vermemiz lazım. Ee, çocuklar evet. ağlayarak, bakitleri çıkartarak var olmamalı diye düşünüyorum. Evet. Ee, bol bol öz düzenleme yaptırmalıyız. Ee, evet. Gibi gibi yani bağımlık bağımlılık hani e, gerçekten e, bence hani Türkiye'den konuşuyorum. Türkiye'de bir problem pastası varsa en çok yaşadığımız bu parçadan bir tanesi bağımlılık. Anne baba çocuk arasında evet. oluşan bağımlılık. Gerişim. Yani e, bu dönemde yani bir kriz dönemi var ve belki de hani çocuklar anne babalarından hani kaygıları ve korkuları varsa biraz anne babaya e, yapışma modunda ama hani burada şuna bakmak lazım herhalde. Gerçekten çocuğunuz yapışıyorsa işte ne bileyim dediğin gibi aynı yatakta yatmak istiyorsa vesaire bu noktada vermek istediği bir mesaj vardır aslında. Demek ki bu çocuğun bir ihtiyacı var. Ee, bu hmm. kesinlikle önemli bir şey. Ama bu ihtiyacı karşılamak için de biraz işte bu aynalama tekniği dediğimiz şeyleri kullanmak gerekiyor çocuğun. ihtiyacının farkına varmak gerekiyor. Hemen evet kriz var işte çok kötü bir dönemdeyiz. O zaman her dediğini yapalım ya da ağladığında her istediğini yapalım evet. değil. Daha proaktif olup bu süreci değerlendirip anlayıp Ev ee, Bu hakkısını anne baba çalışıyorsa, evde çalışıyorsa onun ofis şeklinde çalışıyorsa ve çocuk kriz çıkarıyorsa işte benim de eşim var, eşim de eşi var o zaman işte şey yapalım işte ne bileyim sussun diye belki istediğini gerçekleştirmeye eğilimli şu dönemde belki de davranış değişikliği belki okul için de zorlayıcı olacak Yani çocuklar okula döndüğü zaman da belki bir takım sıkıntılar ortaya çıkacak aslında peki bu şey nasıl bakıyorsun <gülüyor> şimdi her şey ekranda Çocuk online eğitim oluyor, öyle bir şekilde ekrana maruz kalıyor. Ee, bu durum sence çocukların ekranla olan ilişkilerini nasıl etkiler? Yani olumsuz anlamına ee, etkiler? Pediatri derne Derneği'nin bir açıklaması var bununla alakalı. Ee, Hı -hı. Oradaki ilke şu, e, sonuçta işe yarayan bir şeyler varsa çocuk bunları izleyebilir ekranda. Bunlar bir problem yok. Ama Hı -hı. çocuk ne kadar ekran başında geçiriyorsa o kadar da hareket etmeli diyor Pediatri Derneği. Çünkü yani en başında da bahsettiğim şey çocuğun hareket ihtiyacı. Ee, önemli olan Hı -hı. çocuğun iyi bir kullanıcı olması. Ee, o yüzden de ailelerin gözetiminde olmalı. Ama şunu asla katılmıyorum. Ee, ne bileyim hani e, sonuçta ne dediklerimin anne babanın rolleri var. öğretmenlik, love, Hı -hı. ama yeri geldi anne baba aynı zamanda devlet çocuk açısından. Hı -hı. Yani 8 yaşındaki bir çocuk oturup da e, 10 saat YouTuberları izleyemez. Bununla ilgili Hı -hı. aileler mutlaka sınır koymalıdır diye düşünüyorum. Bu anlamda da biraz sınır koyma ve kuralla bahsetmek istiyorum. Hı hı. E, şimdi kural koyarken biraz zorlanıyoruz e, şey olarak. Bunun biraz aslında e, antropolojik kökeni e, Türk toplum göçebe bir toplum. E, hayatımız hep hareket var. Hareketi olduğu için belki kriz iyi yönetiyoruz ama e, kural koymada e, problemler yaşıyoruz. İlk olarak kuralların mutlaka çocukla birlikte koymamız çok önemli diye düşünüyorum. Yani çocuk da hı. mutlaka e, olabildiği ölçüde kurallarla ilgili fikir belirtmeli diye düşünüyorum. İkinci olarak tutarlılık çok önemli. Annenin koyduğu tural, kural, baba tarafından kural olmalı. Anne, babanın koyduğu kural özellikle anneanne, babaanneler var şu an evde. Onlara sesleniyorum buradan. Evet, Onlar evet, evet. Da, ben ben var. Ne babaanneler var. Yani anneanne, babaanne çok iyi bakıcılar ama e, bazen öğretmenlik konusunda evet. problem yaşayabiliyorlar. O yüzden de anne, babanın gözetiminde ve kontrolünde olmalı e, diye düşünüyorum bu kurallar. E, sürekli çok önemli. Pazartesi kural olan bir şey, perşembe de kural olmalı. Değil mi? Bunu yaparken hani özenli övgüden bahsetmek lazım. Özellikle küçük yaş gruplarında özenli övgü çocukları kurallara uyma noktasında ikna edici ve motive edici oluyor. Nedir bu özenli övgü? Kişiye değil davranışa yorum yapmak. Senin yaptığın davranış evet. bendeki hangi, hangi olumlu duyguları uyandırdı? Bundan bahsetmek, bahsettiğim şey. Yani bunlar da hani çocukları kurallara uyma noktasında elimizde olanlar diye düşünüyorum. Ama tabii yani... Tamam, e, kriz durumdayız, tamam evdeyiz ama bu şu anlama gelmiyor. Kuralsız bir yaşamın içinde de değiliz. Hı -hı. Hala kuralların olduğu şeyler, mesela şu an sokağa çıkamıyoruz. Veya maske takmamız zorundayız. kurallar hala devam ediyor yaşamımızda. Bu anlamda da hani e, kuralların da aileler tarafından bence gündem alınması düşünüyorum. Peki bu özenli övgü dedim, e, onu nasıl kullanabilirler? Yani biraz daha açar mısın onu? Hani bir örnek verebilir misin? Tabii ki de. Özenli övgü... Aslında çok basit bir tanımlama. Özenliğe ödüğümüz şu Müjde. Ee, çocuğun yaptığı davranış, bendeki hangi olumlu duyguları uyanları Bak, matematikte hı hı. ilgili problemler yaşıyordun. Oturdum, bununla çalıştım. Ee, hı hı. Online sınavdan 60 almıştın ama gayret gösterdiğin için 65 aldın. Niye 70 almadın? Değil. Hı hı. 65 aldın, tamam mı? Hı hı. Bu gelişimden dolayı, bu e, değişimden takdir ediyorum. Gayretini onaylıyorum. Bu bahsettiğim hı hı. şey, e, niye 70 almadın? Değil. Küçük değişimi onaylamak. Çocukluk ve ergenlik dönemde hmm. bence çok önemli bir şey vardır. Küçük değişimler, büyük değişimlerin habercisidir. O yüzden de dedim gibi, hani bunu ailele yapması için düşünüyorum. Yani bizim hep söylediğimiz gibi, yani, çabaya övgü yapın. E, sonuca hmm. değil. E, dolayısıyla çocuk e, bir noktada çabaladıysa belki hani bu e, şeyi de söyleyebiliriz. Hani şu anda... İşte online eğitimde hani 10 dakika oturuyorsa bak 10 dakika oturabildin ve konsantre olabildin. Ben bunu gözlemlemiyorum. Bir geri bildirimde bulunmak belki. Yani daha sonra belki bundan dolayı cesaret bulup daha fazla yapabil yapabileceğini düşünebilir. Evet. Peki hani sen diyorsun ki anne babalar birazcık öğretmenlik görevine de sahip olmalı. Evet. Bu noktada hani sınırı nasıl belirleyeceğiz ki? Yani... Burada biraz kafa karışıklığı var. Hani öğretmen gibi işte oturmalısın, yapmalısın işte saatin geldi, hadi bakalım gibi bir şey mi? Ee, yoksa senin önerebileceğin, özellikle çünkü bu tür sorular da geldi işte oturmuyor e, başına diyen, işte ödevini yapmıyor diyen. Hani anne baba burada nasıl bir görev içinde olacak ya? Yani nasıl davranmalı çocuğuna? Şey var, ya, müjde bana da çok geliyor soru. Kaç saat öğretmenlik yapmalıyım? Kaç saat durmalıyım? <gülüyor> falan gibi. Aslında şey hani... <gülüyor> ne zaman öğretmen şapkasını takmalı ve ne zaman anne şaptası takmalıyım? Baba <gülüyor> ya, şaptası takmalıyım? Aslında burada bence işte bahsettiğim gibi en başında anne babalığının altında belli meslekler, roller var. Bir rolün çok fazla ön plana çıkıyor olması ve bütün anne babalığı kaplıyor olması bence problem. Mesela ben şeyle çok karşıyım. Ben arkadaş gibi babayım. Tamam arkadaşlık var zaten <gülüyor> babanın içinde ama sadece arkadaş gibi baba olursam bu da problem. Çünkü çocuğun 14 yaşındaki bir çocuğun sınır çizilme ihtiyacı var ve aile <gülüyor> e, kümesine baktığımızda sınır çizici genelde ailelerde babalar biraz daha Doğru. değil yani o anlamda da hani, e, hani tabii ki de öğretmenlik e, belki bu süreçte biraz daha ön plana çıkıyor anne babalar açısından ama tabii ki de bu hani tek role bürünmemeli. şey i̇şte dediğim Hı -hı. diğer rollerde işte e, arkadaşlık rolü işte ne bileyim aşçılık rolü, bodyguard rolü bunlar hepsi bir bütünün e, bu parçalar bir bütün oluşturuyor. Yani sen yine de. öğretmen olmasını destekliyorsun yani. Hani biz pek de hoşlanmıyoruz o, o öğretmen olma oluyundan herhalde. Belki de, belki de burada dönüp belki bebeğimin içine de bakması lazım. Yani ben bunlar niye hoşlanmıyorum? Benim hangi tarafıma dokunuyor bu? Ee, öğretmen Hı. olmak hani belki de bilmediğimiz için bu konuda becerimiz olmadığınız düşündüğümüz için ya da Hı. Sonuçta öğretmenler değil mi? bir formasyon alıyorlar, bir eğitim evet. alıyorlar. Bununla ilgili hani şeye benziyor. Hani ben çocuğumun psikoloğu olayım. Öyle bir şey yok yani. Hani psikolog gibi işte davranabilirsin, dinleyebilirsin, evet. empati kurabilirsin. O mesleğin bir özelliklerini gösterebilirsin ama hani orada da böyle bir, bir sınır var galiba. Evet. Belki de bizler de korkuyor olabiliriz. Ebeveyn olarken yani Ben bilmem şunu öğreteceğimi. Sadece şunu söylemek istiyorum. Aslında... Anne babaların evde yaptığı öğretmenlik Hı. sadece bizim okulda e, yaptığımız gibi tahtaya çıkıp bir şey anlatmak değil. Hı. Aslında çocuğun elinde bir kamera var. kamera kamerayla anne babayı kameraya çekiyor. Aslında Hı. biraz da onları oynuyor. Şimdi Veli bana diyor, Barış Bey işte çocuğum bütün gün televizyon izliyor. Siz ne yapıyorsunuz diyorum biz de televizyon izliyoruz diyor. <gülüyor> Şimdi hani aslında hani orada duygusal ve yaşamsal bir aktarım var. Yani anne babaların ilk olarak bunu görmesi lazım. Mesela örnek vereyim, çocukları online derse girdiklerinde onlar gidip kitap okuyabilirler mesela. Evet, e, bence evet. bu e, ders çalışır demekten çok daha önemli bir mesaj. Hı hı. E, hani e, şunu asla unutmayalım ki çocuklar e, bizi şu an izliyorlar e, ve ileride bizi oynayacaklar. Bir de eksik arayacaklar, o eksiyi tamamlamaya çalışacaklar. Bu bağlamda da hani e, yani öğretmenlik yapın deyince bu anne babalara sadece şöyle düşünmesin, çıkıp tahtaya dersin atın veya sürekli uyarın <gülüyor> evet. değil. E evet evet. Ev Altını çizmek getiriyor. istediğim şey buydu aslında, benim aslında. Evet. Hani öğretmenlik derken hani öğretmenlik içindeki görevimiz neyi temsil Aynen dediğin gibi yani hani senin burada yapman gereken bir iş varken benim de burada belki yapmam gereken bir iş var. Sen orada çalışacaksın, ben burada çalışacağım gibi. Belki biraz yol gösterici olmak. Dediğin gibi sen kitap okurken işte ben de kitap okuyabilirim. Hani biz mesela onu yapmaya Hı. çalışıyoruz. Kitap okuma saati hadi herkes kitap Hı. okusun yani. Çünkü çocuk görünce onu ...kendisinin yapmasının da normal olduğunu düşünüyorum. Yoksa öbür türlü... Hadi git Bir anne de yoksa... bir, bir psikolog olarak bunda başarılısın. Sen kitap okuyunca... ...aslında çocuğun da kitap önerdiğini görüyorsun değil mi Müjde? Onu merak ediyorum yani. Evet ama hani tabii şöyle bir şey var yani açıkçası. Tabii biz çok küçük yaştan beri kitap okuduk. Yani hani ben bunu sonradan edinilmesinin biraz daha zorlayıcı olduğunu düşünüyorum bebekliğinden beri kitap okuduğu için Bu, evet, o anlamda bunu normalleştirdi yani. Ekstra bir şey değildi onun hayatında. Ama biz bunu özellikle niye yapıyoruz? Çünkü artık yaşı ilerleyebitçe İster istemez bunu belki diğer e, ebeveynler de yaşıyordur. İlgisinin azalmaya başladığını görüyoruz. Yani aynı bir keyifle okumadığını fark ediyoruz. E, dolayısıyla e, onu desteklemek için de hani sen kitap okuyan. Ben, hani ben şunu diyeceğim. E, eğer çocuğumuza git kitap oku der, derken siz elinizde telefonla bir şeyler yapıyorsanız televizyon izliyorsanız o çocuk tabii ki e, bunu yapmak istemeyecektir. Çünkü orada daha keyifli bir şey var. E, bir de şey de var bu e, şeyleri cihazları mı diyeyim? Yani işte çocuk sonuçta bilgisayarından ya da iPad'inden dersleri dinliyor. Ama aynı zamanda o iPad diyelim ya da ne deniyor? Tablet diyelim. Tabletlerin evet. ulaşılabilir olmasa her anda bence biraz sıkıntılı gibi geliyor. Yani tablet burada. ...her an ulaşılabilir mesela. Ya, temin bağımlılıklardan bahsederken... ...aslında bahsettiğim biraz da buydu e, Müjde. Hı hı. E, şu an şöyle oluyor. Yani her aile için söylemiyorum tabii ama... ...bunu yaşayan önemli, mühim e, ölçüde aileler var. E, çocuk ağlıyor ve iPad'e ulaşıyor. Aynen, yani, aynen. Tabii, yani, e, Diyorlar ki, hocam vermezsek kriz çıkartıyor. İşte zaten bahsettiğim bağımlılık şey bu. Sadece anne yani, veya baba çocuk aslında... ...kalmıyor. İşte bu, buradaki bağımlılığın... ...tablete yansıyor olması işte e, ...benim için şaşırtıcı değil. O yüzden hani sınır çizelim, kural koyalım derken bunu demeye çalışıyorum. Mutlaka, mutlaka çocukların bununla alakalı belli sınırları olmadı. Ben şunu da demiyorum, çocuk hiç oyun oynamasını, hiç tabletin içi YouTube yok. bunu da demiyorum. Bu, sonuçta şu an onların yaşadığı bir yaşam var ve yani onların yaşam formatında bu önemli bir parça. Ama bu bütün günlük kaplıyorsa çocuğun ve bir bağımlılık haline gelmişse işte bu çocuğun önünde sadece bugün için değil yarına büyük problem diye düşünüyorum. <Gülüyor> kesinlikle ee, tabi yani bazen anne babalar dediğim gibi kendi belki de onun yerine ne koyacağını bilmedikleri için o anda işte acil bir durumları varsa e, tableti vermek günümüzün bir sorunu bu kesinlikle açıkçası hani biz bununla ilgili de e, bir şey yapmalı e, internete ulaşılabilir olmalı ya da ev içinde ne tür kurallar uygulanmalı diye mesela bir tanesi ee, oğlum beni dinlemiyordur diye düşünüyorum şu anda. <gülüyor> Bizim uyguladığımız yöntemlerden bir tanesi. Çünkü evde, hani o zaman evde televizyonun da olmaması lazım değil mi? Artık hani televizyonlar da akıllı. Düğmesine bastığında YouTube'a evet. bağlanıyor mesela. Ee, biz gerçekten fişi çekiyoruz. Yani internetin fişini çekiyorum ben. Yani tablosunu çekiyorum ve ulaşamıyor uzun bir süre. Yani henüz keşfetmedi onun nasıl yapılacağını. Ee, dolayısıyla bu gerçekten böyle yapmak da, da gerekebiliyor. Sınırları koymak gerekiyor. Ya da belli bir saatten sonra gerçekten internetin bütün aile için e, sonlandırılması ya da işte yemek yerken mesela e, sonuç hepimiz bunu yaşıyoruz. Bizim evde de yaşanan bazı sorunlar var. Mesela bir dönem e, yemek yerken e, dediğim gibi yine ulaşılabilir olduğu için televizyon izlemek istiyor mesela. İşte ne bileyim, çizgi film izlemek istiyor. ve Ben de buna eşleştirmek kesinlikle istemiyorum. Yani yemek yemek ve ekran olabilecek en kötü evet. şeylerden biri çünkü obez, obeziteyi de destekleyen bir şey farkına varmıyor çocuk ha, gelir söyleyeyim, yemeği fark tamam. etmiyor e, bununla ilgili araştırma okudum e, birebir obeziteyi çok destekleyen bir şey televizyon karşısında e, bir şeyler yiyor olmak çünkü ikisi birbirini destekliyor çocuk hiç acıkmamışsa bile televizyon izlerken karnı acıkmaya başlıyor e, aslında koşulu bir öğrenme de gerçekleşiyor burada o yüzden çok doğru bir şey, e, bir şey yaptım ya bir de e, yani şey de var aslında e, bu hani üretilecek onlarca şey var Çocuklarla birlikte resim yapmak, birlikte hikaye oluşturmak, hep hikaye bulmaktan Hı -hı. bahsediyoruz ya. Hikaye oluşturmak Hı -hı. da beni çok önemli bir etkinlik. Kesinlikle. Ee, yani, Hı -hı. E, birlikte ne bileyim, hani e, işte puzzle yapmak, sanat etkinlikleri Hı -hı. düzenlemek. E, hep zaman diyorduk, buyurun size zaman. <gülüyor> Baktınız Hı -hı. Değil mi? Hı -hı. Biz mesela e, iki hafta sonra okulumuzda e, bir ebebeğin atölyemiz var, hani baba atölyesi müjde. Sanat terapisi atölyesi yapacağız. Belli değil mi? olarak. Eee yani olarak yani anne baba Hı -hı. ve çocuk katılacak beraber. Orada bildiğimiz dördüncü var. Ee, bu yani sonuçta hani bunları yapmak çok zor değil. Yani şey veya hani oturup birlikte spor yapmak. Biz her sabah mesela Hı -hı. spor dersi koyduk. Çünkü mi, çocukların en önemli ihtiyacı şu an hareket. Hatta bizim de öyle. O yüzden Hı -hı. de hani bunların hepsi yapılabilecek şeyler. Ee, Sadece biz de yapalım bir şey. öyle bir şey. Bak güzel fikir verdim. Belki biz de öyle bir online atölye yaparız bebeğimlerle birlikte. Ee, böyle bir sonat telafisi ee... şeklinde. E, yapılabilir aslında böyle, keyifli olur. Çünkü sonuçta bu sizin okulunuzun verilerine yönelik olduğu için halka açık bir şey değil anladığım kadarıyla. Tabii, evet. okulunuzu e, aynen ama, Evet Ama yapılabilir. Bir de hani e, biz 3-3 gerçekten çok fazla bu tür kaynakları veriyoruz. Bir tanesi de GoNood, biz onu çok seviyoruz. Dediğim gibi spor yapmak illa hani, beden eğitimi dersi gibi olmak zorunda değil. Böyle linkler var YouTube'da. Biz ailecek o Google'da böyle işte e, hareketler yapıyoruz, dutluyoruz, koşuyoruz ya yoga yapabiliyorsa her çocuk onu yapamıyor tabii ki ama hani o tür linkler var. Dediğim gibi hani yine bunlar online platformda olsa bile çocuğun hareketini destekliyorsa kesinlikle e, bu tür şeylerin bende çok ama çok gararlı olduğunu düşünüyorum. Ya Müjde ben koşuyorum normal lafı 2-3 gün koşuyorum. Hı -hı. Belki askerler koşuyordum hatırlıyorsunuz o zamanlardan. Eee... <gülüyor> Neyse yani şimdi evde kaldım ve çözüm bulamadım diyorum bununla ilgili e, onlarca şey bulabiliyorsunuz girdiğinizde internette hani Kesinlikle. evde yapılacak sporlar ya buna, hani e, bunu yapıp yapmamak sadece bir tercih meselesi. E, bununla ilgili tek yapması gereken hmm. şey ailelerin harekete geçmek. Şimdi bir de şundan bahsetmek istiyorum. Hayatımızda üç şey var: düşünce, eylem ve alışkanlık. Yaşadığımız en büyük problem şu an eski alışkanlıklarımız. Şimdi alışkanlık hmm. hayattaki kısa yollarımız. Alışkanlığı dönüştürmek istiyorsak ilk önce düşünceyi dönüştürmemiz lazım. Düşünceyi değiştirmek kolay mı? Bence çok kolay. Ama düşünce, eylem, alışkanlık dedik ya, burada zor olan şey eyleme geçmek. Hı hı. E, bununla ilgili de hareket, yani, e, yani ebeveynler, reyler şunu bilmeli, şu anki yaşadığımız yaşam formatı eski alışkanlıklarımızdan farklı. Hı hı. Eğer sen ve ben burada onların düşüncelerini değiştirebiliyorsak, onların yapması gereken şey ne? Harekete geçmek. Hı hı. İlk harekete geçtiklerinde zorlanacaklardır. Çünkü eylem hı hı. zordur. Hı hı. Şey gibi düşün, sigarayı bırakmak gibi düşün. Hı hı. Sigarayı bıraktığımızda ilk gün bundan zorlanıyoruz. Ama hı hı. bu e, 21 gün olduğunda, gerçekleştiğinde, 21 gün kuralı var biliyorsun. Onun sonucunda ne oluyor? Alışkanlığa dönüşüyor. Bugün belki onlara zor gelecek olabilir, alışkanlıklarını değiştirmek. Ama belli bir süreden sonra aslında yaptıkları güzel, önemli şeyler, yani hı hı. daha doğru şeyler, onlar için de daha pektir diye düşünüyorum. Bu öz için de böyle. Ben... Çocuklar hı hı. hep de sanat etkinliği yapmak için de böyle. Evde spor yapmak için de böyle. Üç hafta önce hı hı. ben başladığında çok da başarılı değilim ama bugün çok daha iyi şeyler yapabiliyorum niye? Hı hı. Çünkü e, eylemleri desteklemiş oldum yani alışkanlıkları. Yani işte dolayısıyla başarılı. dolayısıyla bence bu dönemde dediğin önemli aynı zamanda çocuğun yatamadıklarını değil de yaptıklarına odaklanmak lazım yani hani dediğimiz gibi beklentimiz Kesinlikle. ne benim ebeveyn olarak çocuğumdan beklentim ne e, bu beklentinin ne kadarını karşılayabiliyor? Yani mükemmelle davranmak gerekmiyor. Dediğim gibi yani biz de işimizde işte ne bileyim planlar yapıyoruz. Hepsini uygulayabiliyor muyuz? Uygulayamıyoruz. Ama uygulayabildiğimiz evet. kadarıyla kendimizi tattır etmem gerekiyor. Buna şefkat diyoruz biz işte. Yani aferin diyebilmek yani. Küçük bir adım atırsak bile aferin diyebilmek. Bunların bence çocuklarımız da buna çok çok ihtiyacı var. Bir de aklıma gelmişken bir örnek vereceğim. Sonunda sorulara bakalım istersen. Bu arada sorularını yazmak isteyenler aşağıya lütfen bize yapsın. Ki hani birebir de sorularınıza cevap vermiş olur Barış. Birkaç soru var zaten ama. Bir de yaşamın içinde de öğrenme var bence. Yani... Sadece oraya bakıp işte e, online eğitimde ya da eba işte ya da özel okulların kendi platformlarında değil yaşamın içinde de öğrenmek var. Mesela ben yine kendi deneyimimden bir şey paylaşacağım. Ben oğlum böyle çok yazı yazmakla uğraşan bir çocuk değil. Ee, böyle hmm. matematik falan çok sever ama böyle yazı yazmak çok istediği bir şeydi ya yani ben hani kitap okur ama ben bunu niye anlatıyorum şimdi ben anladım zaten bunu falan diyen bir çocuk <gülüyor> ee, böyle ilgi, ama, ilgi alanları var baktım boğamayacak bir gün bana işte bir eyaletten bahsediyor falan Aa dedim ya bu çok ilginç bir şeymiş sen bu eyaletle ilgili biraz bir araştırma yap sonra bana dedim bir tane şey yaz ee, yazı yaz bununla ilgili hani neden işte bu durursun nasıl beğen baktım yapıyor gerçekten bayağı bir yazı yazdı getirdi sonra o yazı üzerine konuştuk falan ya bazen de hani çocuğunuzun gelişmesi gereken yönleri varsa ve ondan birebir hoşlanmıyorsa hadi otur yaz yaz şunu demiyorsa belki sevdiği şeyler üzerinden hobileri üzerinden gidip onu gerçekleştirmemiz mümkün aslında. Ama biz ebeveynler hani birazcık mükemmeliyetçi olduğumuz için o eksik yanların giderilmesinin tek yolunun formal eğitim olduğunu düşünüyoruz bence. 벌써 ben bunu da öneririm ebeveynlere yani hani bizde işe yaradı. Bizde bir şey daha, daha önericem. çok alakalı. E, bu dediğine çok alakalı bir şey önereceğim. Hani e, öğrenme ile ilgili yani öğrenme ve duygu arasında çok ciddi bir ilişki bir konfigürasyon var diyoruz ya. Hı -hı. Ben şunu biliyorum artık hani çocuğa bir şey öğretmekten daha ziyade e, onda merak duygusunu uyandırmak, bir şey karşı Hı -hı. merak uyandırmak aslında çocuğun çok daha hızlı öğrenmesini sağlıyor. Örnek şu. Bunun hakkında ne biliyorsun? Ne öğrenmek istersin? Bunu nasıl öğreneceksin? İşte bu dediğimiz şeyde araştırma becerileri. O yüzden de hani aileler biraz böyle de yaklaşabilir. Her sürekli bir şey öğretmemiz gerekmiyor. Çocukta zaten bizim merak duygusunu yandırırsak, çocukların çok daha hızlı bizden çok daha hızlı öğrendiğini görüyoruz. Burada bence yani asıl geliştirmesi gereken şey merak duygusunu uyandırdıktan sonra araştırma becerilerini oluşturmak. Çünkü örnek göreceğim. Amerika'dan bahsettim ya, fırsat eşitsizliğinden bahsettim şeyin konuşmanın başında. Ben bir yıl önce Amerika'daydım, Washington'a geldim, üniversitemiz var bizim orada, Bahçeşehir Üniversitesi'nin üniversitesi var. Aha. Biz doğru elementary school diye bir okula gittik, tamam mı? E, müjde. Bu arada e, yani, yani, şeyler, durumlar düzenliğine gitmeni kesinlikle öneririm, çok inovatif bir okul. E, bu arada sadece beyazlar var okulda, yani o da çok enteresan. Ama çok Çıkırmıyor. iyi bir okul, dünyanın en iyi okullarından bir tanesi şunu gördüm şunu gördüm Bu arada özel ee, bir okul mu devlet şey barış özel bir okul mu devlet okulu charterme charterdir o zaman dev devlet okulu ana ee, de, de, okul evet sistem var her şey var ana okuldan altıya kadar Hı -hı. E, oradaki öğretmenlerden şunu gö gözlemledim gün boyunca çocuklara bir şey öğretmiyorlar Hı hı. Çocuklar için araştırma becerileri e, tasarlanmış bir ortam var. Bilgisayar da var, iPad da var. Hı hı. İşte çocuğun günlük kaç para işte e, kaç e, kilowatt enerji tasarrufu yaptığı de var. E, Kamera da var, her şey var. Aslında hani çok e, inovatif bir okul ama anlatan öğretmenler yok. Merak ettiren, araştırmaya iten öğretmenler gördüm orada. O anlamda hı hı. da hani e, bence güzel bir model. Hani dünyadaki işte e, yani modernist eğitim yaklaşımına baktığımızda da aslında hı hı. kimse kimseye artık bir şey öğretmiyor. Onun yerine merak duygusunun ...tetikleyip çocuk öğrenmesi evet. için... E, ...gerekli fırsatlar oluşturuyor. Ondan da, da hani e, buradaki ailelere... ...hani e, en büyük önerimden bir tanesi... Zaten ...şu an çocukların araştırma becerileri için... ...oldukça... E, ...gelişmiş e, teknolojiler şu an var. Önemli olan biraz merak etmeden sağlamak. Doğru merak kesinlikle. E, tabii Amerika'da... Ya, hani ...Amerika çok büyük bir ülke ve... ...her eyalet ayrı bir ülke. Hatta her eyaletin içindeki... E, ...şehirlerde bile oku sistemleri evet. birbirinden çok farklı. Muhtemelen senin aynı e, adlı e, bizim devlet okulu deyip ama özel okul formatında olan bazı okullar var. İşte e, burada var mesela okul var aynı bahsettiğin gibi. Ama oraya mesela kura ile girebiliyorsun. Yani işte çoğu zaman buradaki okullar mahalle okulları ama onlar dediğim gibi biraz seçilmiş okullar ya da charter okulları dediğimiz sistemde okullar var. Ama dediğin gibi sırf beyazlığın olması beni çok şaşırtmadı. E, maalesef burada da o tuz e, hani adı, e, e, söz konusu olabiliyor ama dediğim gibi çok güzel örnekler olan okullarda var. E, burada açıkçası ilk okul düzeyinde çok fazla e, bizimki gibi e, öğretilmiyor yani benim çünkü oğlum ikinci sınıfta hala toplama çıkarma yapıyorlar ama o toplama çıkarma için şeyi öğretmeye çalışıyorlar işte. Hani bunu nasıl düşündün? Bunu nasıl farklı yapabilirsin gibi? Bilgiyi kullanıyorlar. Aynen öyle, aynen öyle Hı. öyle yapıyorlar. Peki sonlara bakalım çünkü 13 dakika kaldı. Tamam. Ben bakayım şurada sorular, sen de bakabilirsin gördüğümüzde. Burada sorusu olanlar yazabilirler. Şurada birkaç soru görmüştüm, iniyorum. Size selamlar yapmışlar. Bu arada e, şey izleyen çok önemli bir arkadaşım var Müjde. E, Çukur Disim yönetmeni Sinan e, çok sınırlı arkadaşım, ona selamlarımı gönderiyorum buradan. E, tamam, bu Merhabalar. teşekkür ederiz kendisine sağolsun ben çok teşekkür ederiz <gülüyor> ben şimdi çukur izlerim ama biliyorum ama artık izleyeyim o zaman <gülüyor> ha, e, benim yengem e, o demiş ki bize evde çalışan anne babaların ilkokuldaki çocuklarını online eğitimde ne kadar destekleyebileceklerini düşünüyorlar bunu yorumlayabilir mi yani, yani ilkokul ee, düzeyinde ya, ben evet, de, online kadar Yani kesinlikle ben öneriyorum bir, iki velilere de şunu söylemek istiyorum hani, e, hani e, çocuklarımızın en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi ilkokuldan itibaren biliyorsunuz hani sosyalleşme ihtiyacı hı. paralel oyun dönemi. O yüzden sadece arkadaşlarla değil akrabalarıyla yaptığı görüntü aramalar, kendi arkadaşlıkları hı. yaptığı görüntü aramalar çocukların hı. ciddi bir ihtiyacı. Hı. Hı hı. Ee, yani Mesela bu açık peki kapanır mı sence? Yani diyelim ki çocuk online eğitimde alamadı. Mi, i̇kinci sınıf, üçüncü sınıf çocuğu ya dördüncü sınıf hmm. çocuğu. Ee, ve formal eğitimde olduğu kadar e, işte ne bileyim, dikkatini toplayamadı ya da e, konsantre olamadı. E, eksik kaldı. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Kapanır mı? Tekrar ya şunu söyleyeyim. Şimdi okulda çalıştığım için 16 yıldır. Hı. Müfredatlara baktığımızda aslında anaokulundan e, liseye kadar sürekli tekrar özel okulu bir müfredat var. E, zaten burada hani çocukların yetişip yetişmemesi değil konu. Çocuklarda biz hangi becerileri geliştiriyoruz? Bence önemli Hı -hı. olan şey bu. E, beceri eğitim aslında baktığımızda. Hani ailelerin de biraz ben böyle bakması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, sonuçta çocuk Harika. topluma e, çıkar yani. Yani Hı -hı. hani şey e, çocuğun zihinsel problemi yoksa zaten bu çocukların çoğu şu an e, 12 yılda verilen müfredattaki her şeyi öğrenebiliyorlar. Şimdi sen zeka testlerini biliyorsun. Biz testini böyle koyalım bir yana. Bir yana üniversite sınavına koyalım. İkisi arasında hiçbir ilişki yok baktığımızda. O yüzden de ne yapmamız lazım bizim? Hani bir okumayı sevmek, öğrenmeyi sevmek. Bunun temin bahsettiğimiz duygu aslında. Hani merak duygusunu keşfetmeyi, keşiflerini sağlamamız lazım. Bir de dediğim gibi belli becerileri desteklememiz lazım. Ben mentlab diye bir program var. Önlerim arkadaşlar. Varına. Evet. E, Reşit ve Emre'nin bizim arkadaşım ikisi de e, özellikle çocukların zihinsel becerileri açısından Hı -hı. E, çok destekleyici bir problem olduğunu düşünüyorum. Ama e, şey soracağım çocuk... Türkiye'deki ile Amerika'daki farklı mı? Valla onu bilmiyorum ama Türkiye'dekini biliyorum. Hı -hı. Ve Türkiye'dekini de e, hani e, biz öneri paketlerimizde mutlaka oluyor. Bizim Kodem diye Hı -hı. testimiz var ilkokulda. Çocukların zihinsel becerilerine bakıyoruz. İşte, karmaşık dikkat, görsel dikkat, işitsel dikkat. Burada gelişmesi gereken alanlarla ilgili Mental öneriyoruz. Buradaki ailelere mesela hani nasıl daha iyi bir dijital kullanıcı olurlar Mental Lab'tan bahsedebilirim. Oldukça iyi bir program. Evet, evet. Mental biz de kullanıyoruz. Gerçekten hani... E, ...dikkati de geliştirici bir program. Ben de onu beğeniyorum açıkçası ama Türkiye'dekini e, bilmiyorum. Daha doğrusu şöyle, Türkiye'dekini biliyorum ama... Türkiye'dekine ulaşılabilirliğim yoktu benim. Ben onu almaya çalışmışım. <gülüyor> burası, biraz Türkçüs desteklensin diye. E neden soruyorum? Çünkü bizi çok fazla farklı ülkelerden dinleyen dinleyicilerimiz var bu arada. Sadece Türkiye'de değil, başka ülkelerde de yaşayan dinleyicilerimiz var. 3,5 e, yaşındaki oğlum, kreşten gelen hiçbir aktiviteyi yapmıyor. Yapmak istemiyor. Yapabileceği görevleri bile yap, yapamam. Yapmam değil, yapamam diyerek kaçıyor. Nasıl yaklaşabilirim? Şimdi Çok... ilk olarak bu çocuk üç buçuk yaşında, ee, bunu unutmayalım. Hmm. Bir, iki e, bu tip durumlarda yine temin bahsettiğimiz gibi bazen üç yaşında dört e, yaşındaki bir çocuğa veya 3 yaşındaki çocuğa ortalığı niye toplamıyorsun demek yerine ortalığı topladığın için teşekkür ederim dediğimizde aslında hmm. o çocuğun harekete geçtiğini görürüz. Yani hmm. olumlu kipleri çocuklara giydirmek aslında dediğimiz şey bu. Hmm. E, bunu öneririm yani hmm. özenli övgü ve yani olumlu davacı çağırmayı ben öneririm. Ama e, zaman zaman da bu bu sorumlu anlamadığı sadece hani her yaşamın her alanı ile alakalı. E, Cezai soruyorlar benden çok. Ceza verebilir miyiz? Evet. E, evet. ben ikinci tur cezanın, ikinci tur ceza bahsettiğim şey zaman zaman verilebileceğini düşünüyorum. Özellikle bu şeyden bahsederken. İkinci tur her şeyden bahsedeceğiz. Sonuca yani consequencesdan bahsederiz. Evet, mahrum etme. Evet. Bak, evet. bak marum işte etmeden. atıyorum ben yani, yemin işte ortada şey Hı. yaptım. Sonra şu ne bileyim hani yemek yerken atıyorum yemeklerini yere fırlattın. Bunu yapmanı istemiyorum. Sen daha önce uyarmıştık. Hı -hı. Bununla ilgili birlikte kural şey e, karar almıştık ama sen bunu yaptın. Bundan dolayı iPad'in oynayamazsın. E, bundan dolayı iPad'in oynayamayan bir çocuk tramvaya girmez. Sevgili bebekler. O yüzden her zaman o zaman şey şeyin sonucunu tabii düşünmek lazım. Yani hani birincisi bunun çok bir çocuğa söylenmesi gerekiyor öncesinde. İkincisi de birazcık da kibir olması gerekiyor. Bahsettik. Yani hani çünkü bazen birlikte koşacağız. Evet. Birlikte koşacağız. Evet evet. Hani onun altını çizelim de belki oradan ya yani orayı kaçırmış olan bebeğine olur. Çünkü bazen şu bebek kızıyor, öfkeleniyor Korunda. bu sırada. Hı. En sevdiğin şey ne? iPad. iPad'in oynamayacaksın bugün falan. Yani hani dolayısıyla da yeni davranış öğrenme imkanı tanımıyoruz. E bu ceza bizim kendi öfkemizle ilgili. Hiç çocukla alakadar değil yani. Ben sinirlendiğim için, ben öfkelendiğim için, kendi öfkemle baş edemediğim için e, çocuğa Olayım ceza geçiyorum. Bu kadar basit. Yani polisin bize sinirlenip e, bir anda ben senin davranışını beğenmedim. Hadi sana ceza veriyorum demekten hiçbir farkı yok. Aynen. Başka bir soru evet. gelmiş. E, 7 yaşında bugün derse zorlayınca babası bizden hı hı. habersiz sınıftaki WhatsApp üyelerine Toprak öldü diye mesaj atmış. Hmm. <gülüyor> görmezden gelsinler bence. Ee, hmm. Burada yapılan şey kırış çıkartarak var olma davranışı. Eğer hmm. bu işe yararsa e, yani 7 yaşındaki çocuğun ölme davranışı yani intihar davranışı gösterme gibi bir şeyi yok biliyorsunuz. Sadece bu bir kazanım. Ee, bunu e, işte bir öğrencimiz bir kere yapmış ve bununla ilgili e, yani olumlu ya da olumsuz ilgi üzerine almış. E, bunu aldığı için de bu davranış devam ediyor. Yapılması gereken şey bunu görmezden gelinerek sistematik duyarsızlaşma dediğimiz durum yaşaması çocuğun. Şimdi muhtemelde, varsa... yani şimdi böyle bir şey de var burada. Hani başında da şey diyor zaten, Bugün dersi zorlayınca baba, ya baba zorlamış ders. Temiz seni söylediğin gibi. Yani hani ısrar ediyoruz ki olumluyu övün. Ne kadar yapıyorsa, Tabii. ne kadar çaba harcıyorsa onu ıı, takdir etmek. Hani bugün bunu yaptın ve bizim çok hoşumuza gitti. Yani bu zorlama, çatışma vesaire işe yaramıyor. E Dediğim gibi hani muhtemelen. Yani WhatsApp üyelerine böyle bir şey attıysa bunun kulaklarına geleceğini biliyordu ve bir şekilde dikkat çekmeye çalışıyordu. Ama burada bence çocuğun duygusuna bakmak lazım. Yani neden böyle bir e, davranışla sunulanmış? Baba zorladı? Hani, Baba niye zorladı? Niye zorladı? Burada yani bizim söyleyebileceğimiz genel bir şey çok uygun olmayabilir Bu da dinamiğine bakmak gerekiyor yani. E, dolayısıyla tek bir cevap da hani, açıkçası çok fazla söyleyecekleri Sadece bir şey, şey söylemek de, Bazen bu noktada çocukların... E, ...direkt öğretmeniyle iletişime geçiyor olması çok daha motive edici olabiliyor. Hmm. Çünkü e, yani çocuk öyle bir kategorizasyon yapıyor. Ben öğretmenin dediğini yaparım ödev olarak. Anne ve babanın rolü farklıdır olabiliyor. Ben hani bununla ilgili bazen öğretmen ve çocuğu bir araya getiriyorum. Yani, e, bu konuyla ilgili e, öğütte ve uyarıda bulunan kişinin... E, yani ...öğretmen olması çok daha hızlandırabiliyor süreci. E, böyle bir şey de paylaşabilirim. Mesela nasıl yapabilir ebeveynler bunu? Yani öğretmenin öğretmeni iyi öğretmeni... minnaksın, iletişime mi geçsin yani, doğranıyorlar? İletişime geçsinler. Yani, ben hep şunu şeyi, yani söylemeye çalışıyorum. E, çocuk ödevini yapmadığında karşılaşma yaşadığı anne baba olursa sürekli olarak, e, sürekli olarak anne babayla bu e, şeye geçiyor ve anne Hı -hı. baba sürekli hedef olduğu için e, dediğim gibi hani e, sistematik duyarsızlaşma örneği. Artık anne babanın Hı -hı. bir dediği belki ilk dediğinde etkili ama beşinci elinde etkisi. Ama öğretmen böyle bir varlık değil. Öğretmen şöyle bir varlık. Bir anne babam var beni yönetemiyor ama bir öğretmenim var. Benim gibi yirmi kişiyi, bir tane öğrendiğim eşlikle yönetiyor. O yüzden öğretmenler rol çok güçlü bir rol. E böyle yatak ayırma vardır ya, anne baba çocuk birlikte yatar. Orada bile bazen zaman zaman destek de istiyorum öğretmenlerinden. E özellikle sınır parçalarının uyarıları bu noktada, çizdiği sınırlar çok daha ikili olabiliyor diye düşünüyorum. Yani e, öğretmenden e, çocukla birlikte konuşmasını isteyebilir yani destekleyebilir. Hani belki evet, hani evet, seninle abi. konuşmak istiyorum işte e, beklentileri bu vesaire. Ben de o anlamda zaten hani ebeveynin öğretmen e, kimliğine çok soyunmamaları gerektiği dediğim nokta bu aslında. Öğretmenle olan ilişki daha hassas bir nokta. E, genellikle tabii. öğretmenlerin dediklerini uyuyorlar yani. Anne babaya karşı gelebiliyorlar ama Buna uyuyorlar. 3 dakikamız kaldı. Bu arada Tireli misin galiba? Abiş? Bunu bilmiyordum. Birileri tirenin gururu yazmış senin için. <gülüyor> şey, babam <gülüyor> Tireli'yi saydım. Benim de annem Tireli. Bak, buradan da böyle bir orta tarafımız çıktı. Evet benim annem de Tireli. Tireli, tireli olan tirede kalsın. Siz <gülüyor> dinliyorsa. Ee, biri demiş ki e, alakası olabilir belki. Yani Covid-19 yasakları ve değişen düzen konusunda çok endişeli. Biz Biz, biz sormadan konusunu açmadan kimse sokağa çıkmasın. Sokak yasak dışarıda virüs var diyor. Bu dönemde tabii kaygılı olmaları çok normal. Bununla ilgili de yine biz de çok paylaşım yaptık. Çok arkadaşınız paylaşım yaptı. İşte çocuğunuza bu covid seromda kuzunası anlatabilirsiniz vesaire. Ama i̇lk önce bir bakın çocuğunuzun ihtiyacı ne? Seviyesi ne? Eğer bununla ilgili bir açıklama ihtiyacı varsa çok fazla kaynaklar bize de mesaj atabilirsiniz. Size kaynakları gönderelim mi? E ee, biz de Holmes hocam göztepe'ye bak burada ayrıldık ben karşıya kalayım biliyorsun. <gülüyor> daha Nova Göztepe. Evet. Bir şey söyleyeceğim sana. Burada bir şey söyleyeceğim. Eee kaygının çok daha iyi. Bunu burada söylemek isterim. Yani hani sınavlar için kaygılanıyorlar ama ben e, özellikle e, çocukların kaygıyla başa çıkma becerilerinin çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani adaptasyon becerileri çok daha yüksek. Aslında biz kaygılıyız çocuklarımız için. Bu kadar kaygılanmaya yarıyor. Bir de zaten aynı oluyoruz biz kaygınlandıkça. Onlar daha fazla kaygılanıyor. Evet. Biri de yazmış. Bu da benim çok yakın arkadaşım. Yetişkinlerde de işe yarıyor çabaya. Yarıyor. Kesinlikle hepimiz için yarıyor. Çünkü hepimiz için bir çocuk var aslında. Kendinize de çok yarıyor. Çok güzel konuşuyorsunuz hocam. Evet ağzına bal Ağzımız bağlısın demişler. Ee, Tartlar göndermişler. Ee, Barış Uca mektaller mısınız? çocuklarla ekran başında izlemiş Sen sen sen çocuklarına böyle velilerine el salla. Ee, ee, Tabletin zararlı olduğunu söylüyorlar. Likit kullanabilir miyiz? Ben bu soruyu anlayamadım. Ne demek? Bilemiyorum. Ben anlamadım. <gülüyor> anlamadım. Müjdecim bir dakika kaldıysa evet, o... sen ufaktan şey yapalım. Tamam. Bir de soru gelmiş. Hocam siz de çocukken yapar mıydınız puzzle demiş birileri. Eee puzzle yapar mıydın küçükken diye sormuş biri sana. Ben yapardım evet aynen yapardım. Ha. Peki, bizim bir asma <gülüyor> maalesef. Ee, Barış bir canlı daha, yayın daha yaparız o zaman ileride tamam mı? özellikle bu bahsettiğim işte Tamam o zaman. Ee, övgü konularında böyle daha ayrıntılı bir şeyler yapalım istersen daha ilerleyen zamanlarda Olur. bir planlayalım. Çok teşekkür çok seversen, ediyorum. <gülüyor> çok keyifli bir sohbetti. Zaman aktı gitti hiç Yani nasıl geçti bir saat bilmiyorum. Her zaman gibi seninle muhabbet etmek çok güzeldi. Ee, i̇yi ki geldin, iyi ki evet, konut oldun bize. Bilgilerin için çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda görüşmek ben üzere. Zaman en kısa zamanda görüşürüz Tamam. Herkese selam buradan da. Bye bye. Kaydediyorum ben onu. Tamam. Hoşçakalın. Bye, bye bye. bye.